Evet kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Whatsapp son görülme sabitlemeyi göstereceğim. Whatsapp son görülmeyi yapamayan indiremeyenler arkadaşlar oluyor. İlk önce nasıl sabitlediğimizi göstereyim. Sonra nasıl indirdiğimizi göstereyim. İndiremeyen yine olursa her videomda dediğim gibi açıklama kısmında Instagram adresim var. Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi benim telefonumda iki tane WhatsApp yok. Bu normal WhatsApp'ım. Bu da GB WhatsApp. I. Şimdi GB WhatsApp'a girdik. Şuradan geliyoruz. Bakın diğer WhatsApp'a geçtiğim için İsmail Tekin çevirmişi diye bildirim. Üç noktaya yani üç çizgiyi tıklıyoruz. GB ayarlar diyoruz. Security'ye tıklıyoruz. Güvenliğe tıklıyoruz. Burada son görülmeyi dondur diyor. Değişikliklerin uygulanması için WhatsAppta Yeniden başlatılıyor. Onu da göstereceğim birazdan. Şimdi şuradaki... Çizgiye tıkladık WhatsApp son görülmemizi sabitledik geri diyoruz bir daha geri diyoruz şuradan GB WhatsApp'ı yeniden başlat dediğimizde başladı şimdi saat 15.39 görüyorsunuzdur buraya giriyorum gördüğünüz gibi 15.38 WhatsApp son görülmesi şuradan rastgele bir şey yazıyorum Ondan sonra çıkıyorum. Buraya geliyorum. İletilmesini bekliyorum. İletildi. Açıyorum. Mesajımız geldi. Hemen şöyle geldik mi? Son görünmemiz biraz önce çevrim içi olmamıza rağmen son görünmemiş 15.38 olarak gösteriyor. Nasıl indireceğimize de geldik mi? Şuraya hemen kendi kanalıma geliyorum. İstersem en son attığım bir video var. Ona girebilirsiniz. Oraya gelip açıklama kısmına indirme linki yazıyor. İndirme linkine tıkladığınızda sizi böyle bir yere atıyor. 7 saniye bekliyorsunuz. Reklamı geç diyorsunuz sonra bir geri diyorsunuz Tekrardan reklamı geç tıklıyorsunuz Önünüze böyle bir yer geliyor Burada zaten WhatsApp e, Sürümü APK olarak yazıyor Şuradan indire tıkladığınızda Benim mail adresimde bunu geçiyorum Onu Sonra ben paket yükleyiciyi seçiyorum <gülüyor> İndiriyor ve yükle dediğinizi yükle Ben de yükle olduğu için şu anda iptal diyorum Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Videoları ilk izleyen siz olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.